30 Eylül 2020 Antalya-Manavgat'teyiz. E, rekor gelişim müşterimiz yanımızda Seçim Şık. şık evet. e, bu muz serasında bu sene rekor gelişim önümüzü kullandılar. Neler oldu? Neydi seramız ne hale geldi? Muzlarımız nasıl? Geçen yıl 24 Eylül'de diktim ben buraya. 2019'da? 2019'da. Kaç tekrar? Burası 7 dönüm. E, Bir de yer söyler misin alan şey olarak? Antalya-Manavgat-Kalemler Köyü. Kalemler Burası. Köyü, evet. E, kışlar biraz soğuk geçiyor. Hı hı. Onun için ben taban hazırlığında rekor gelişimi uyguladım. Sonra Ocak ayında dona çarptırdık biz burayı biraz soğuk. Hı hı. E, dona çarptıktan sonra ağaçları komple kestik. 20 santim falan kaldı. Dibine tekrardan rekor gelişimi uygulayıp çapaladık. Bir hafta sonra Ağaçları yaklaşık 1 metreydi. 1 metreydi? 1 metreydi. İşte o şekilde Büyüttük. Çeşidi büyüdük. nedir cinsi? Bunlar. Bodur azman. Bodur azman. Evet. evet. Yani geçen sene e, diktik. Evet. Kışın soğuğa çarptırdık. Aynen. Arkasından tekrar bir rekor gelişim oldu. Doğruladık. Şu anda sonuç bu. Sonuç. Peki e, normal e, azmanlardan daha üstün şu an? Normal Zaten azmanlardan üstün. Görenler de anlayacak. Ee, şöyle görülüyor. Gösterelim şuradan da. Gidelim yavaş evet. yavaş. Toplam kaç dönümdü? Tekrar Toplam söyleyeyim. 7 dönüm. 7, 7 dekar. Seramız. Evet. Şöyle. Muzlarımızı gösterelim. Her noktada aynı. İtal İtal muzla yarışan tek sera herhalde şu an. Yani biz de geziyoruz. Gezdiğimiz uzak. yerlerdeki seralardan e, bayağı üstün bir sera. Evet. Şu an görüntü onu gösteriyor. Şu şekilde. E, ürünü buradan Manavgat'taki bayimizden aldınız. Tarım Park İbrahim Bey var. İbrahim, İbrahim Bey'den Sarı. aldınız. E, o tavsiye etti. O tavsiye etti. Aynen. Onun meselesiyle. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Peki e, diğer seralara da gidiyor musunuz? Başka e, üretici arkadaşların Şu, Şu an bizden musunuz? çok geriler onlar. Daha doldurmadı mesela onlarda. Doldurmadı. Bizim... Muzlar bir Hatta hafta içinde burada şey de gördük. Yani aynı fidenin kardeşinden biri doğum yapmış. Evet. Büyüyor salkım. Ee, şöyle var, var isterseniz şöyle bakalım. Şöyle gidelim. Gelin. Gösterelim. Yani bu da topraktaki kökün çapakların gücünü gösteriyor. Ne kadar sağlıklı hale geldiğini. Şu doğum yaparken ipe takılmış. Hmm. Kırıldı. İşte bu ikinci doğum. Kaç tarak var sayın yani. Evet. Şöyle bir iki üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9 gidiyor. Evet aşağı gidiyor. doğru gidiyor. İşte, normal orca anası bu. Şu. Bu bu da Yani yavrusu. bu bahsettiğimiz olay. Şu evet. doğum olmuş. Şu ipe takılmış. Şuradan gösterelim. Şu ipe. Şunu yani bağlamışız. Bununla şu şekilde kırılmış. Hı hı. Bu bunun kardeşi. Aynı evet. dönem gelmiş. Yavrusu. Şu. Evet gövdeyi görüyorsunuz. Kopan bu. Aynen. Şöyle gösterelim aradan. Muzlarımızı. Göstere göstere gidelim. Aynen öyle. Şu doğum yapanlar vardı şurada bakalım. Şöyle gelelim bu tarafa doğru. <gülüyor> yani seranın hemen hemen aşağı yukarı her tarafında. Her tarafı aynı. Muzlarımız gayet güzel. Şöyle şuradan da gösterelim. İşte şu ikinci doğum. Bu da. Yani şuradan baktığımız zaman şöyle bir karış. 25 santime gelmiş parmak bunlukları. Gel. Şurada da aynı. Ve ikinci sıra, üçüncü sıra da aynı şekilde büyümeye devam ediyor. Şöyle gelin buraya, burada evet. şey yapalım, devam edelim. Şimdi e, rekor gelişimle birlikte beslemenize devam ediyorsunuz, Aynen. koruma bakımınıza devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Diğer işçilikler yapılıyor. Evet. Şimdi sonuç itibariyle buraya baktığınızda muzun e, gövde kalınlıkları gayet ciddi İyi. kalın. Ciddi kalın. Bu da muzun zaten e, şu koçanın daha kalın doğuşuna evet, sebep veriyor. Sebe Doğru orantılı parmaklarımız, tarak sayımız da ona göre Aynen. uzun oluyor. Rekor gelişini tavsiye eder misin? Gönül rahatlığıyla. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Doğru zamanda uygulasınlar. Hı hı. Şimdi Ne uyguladıklarını <gülüyor> bilerek uygularlarsa sonuç alırlar. Rastgele verirlerse bilemezler. Onun için e, toprak hazırlığında özellikle e, toprak kesin hazırlığında. uygulasınlar. Hı hı. Daha sonra tekrardan verebilirler. Şimdi e, toprak hazırlığında daha sonrasında da verebilirler. E, toprakla ilgili ne söyleyebilirsin? Nasıl bir değişim yaptı? Buradaki seranın toprağı nasıldı? Ondan da bahsedelim. Mesela şey kılcal kök mesela benimkinde bayağı bir fazla. Hı hı. E, diğer şey seralara göre kökte evet. sorun yok. Zaten bağlama şekillerimizden görülebilir. Hı hı. Ağaçlarda hiç kıpırdama yok sağa sola yatma gibi Net, bir şey yok. Yat, Net yat, zaten yatmamış. yukarıya aslı değil farkındaysanız. Yana doğru asım yana doğru şu falan. Peki toprak nemliliği ile alakalı ne söyleyebilirsin? Zaten Memi yosun belli ediyor, nem e, koruyor, gayet nemi koruyor, gayet güzel. Güzel. Herhangi bir hastalık, kusur, hiçbir görünüyor. şey yok. Ne kadar su verirsek verelim, e, kesinlikle su tutmada o da yok. Bir de bu sene e, 2020'nin iklimi zaten çok iyi gitmiyor. Evet. Zaten bir kışın soğuğa vurdurduk. Aynen. Ama yazın da ciddi, ciddi sıcaktan, sıcaktan çok kayıp sıcaktan olanlar oldu yani. Kayıp olanlar var doğum zamanında özellikle çok aşırı sert evet. sıcaklardan dolayı. Mayıs aylarında oluşan sulu çürük oldu genelde seralarda. Sulu çürük Göbek. sizde var mı? Bizde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir mantar hastalığı vesaire görüyor Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Ee, biz size teşekkür ederiz. Buradan ben tüm maravgatlara e, herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. Kullanabilmelerini tavsiye ediyoruz. Zaten görüntü görüntü, görüntü alacaklar zaten. Tekrar üretenler. gösterelim şu şey yan tarafı. Aynen. Gayet güzel görünüyor. Bu şekilde maravgattan e, bütün Türkiye'ye, muzculara selamlarımızı selamlar. gönderiyoruz. Evet.